Plan Akbaşı sahneye davet etmek istiyorum. <gülüyor> Hocamla birlikte değerli panelistlerimizi de kürsüye davet etmek isterim. Çevre Yeşilicilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Yusuf Sertaç Eksin. Afet Deprem Dairesi Başkanı Sayın Doktor Murat Nur İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Ergin. Aselsan Adılayıcılar Alt Sistem Tasarım Müdürü, Sayın Mehmet Umut Demircik. Afet dediğimiz şey sadece depremler ibarettir. Heyelanlar, sel baskınları, yangınlar, bir sürü doğa ve insan yaratılan e, tehlikeler de afetlere e, düşüyor. Dolayısıyla bizim artık yaptığımız binaları sadece depreme dayanıklı yapmamız yetmiyor. Her türlü afete karşı dirençli yapılar, mahalleler, şehirler, bölgeler yaratmamız gerekiyor. Tek başına bir afeti tehlike olarak gözlemleyip de tasarım yapmak artık e, şu andaki mühendislik e, tasarımında e, yeterli bir kritik olarak göz önüne alınmıyor. Artık dirençlilik dediğimiz yeni konseptler, tasarım konseptleri çıkıyordu. Yaptığınız yapının bu yapı her türlü yapı olabilir, altyapı olabilir, tüs yapı olabilir, elektrik hattı olabilir, kritik testler olabilir, nükleer santraller testler olabilir. Her türlü tehlikeye karşı dirençli yapılması e, şart olmaya başladı. Dolayısıyla bu nedenle de biz bu seneki Konferansımızın ana temalarından bir tanesini, afet risklerinin azaltılmasında yeni teknolojiler ve sislik dirençlik olarak belirledik. Bu konuda da özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bu konuda yetkili, oldukça tecrübeli isimleri misafir olarak çağırmaya dikkat ettik. Müsaade ederseniz ben size katılımcılarımızı sırasıyla hem tanıtmak hem de sunumlarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. İlk olarak belki e, bakanlıktan misafirimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanımız Sayın Yusuf Sertaş Teksin'i e, davet etmek istiyoruz. E, hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, İsmut Yusuf Sertaş Teksin. E, şimdi e, aslında Gebze'nin bende çok farklı bir e, anısı var. 99 depreminde ben Ankara'daydım. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda sağ mühendisi olarak çalışırken deprem meydana geldi. Tabi tüm ülkeyi derin bir acıya boğdu. Çok büyük bir hasardı. Ben 24 yılı tamamlamak üzereyim. Daha büyük bir afete henüz daha şahit olmadım. İnşallah da olmayız. İbn-i der ya coğrafya kaderdir. Gerçekten bizim kaderimiz de bu. Topraklarda hep böyle afetler, kan, gözyaşı, savaş hep bunlar olmuş. Bu da bizim sanıyorum makus talihimiz ama buna biraz da biz sebebiyet veriyoruz. Bakanlığımız da bu anlamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. Sayın Bakanımız da bunu defalarca basına açıkladı. Bu konuda gerçekten vatandaşın üstünde çok büyük yükler düşüyor. Hepimizin üstünde çok büyük bir yük var. Özellikle idarecilerin bu konuda vatandaşların çok ciddi anlamda hızlıca bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizim sahada tabi bütün bu işleri yaparken değişik teknolojileri de uyguluyoruz. Mesela bizim hasar tespitin bir yapılma süreci var. Bir hasar tespitten sonra mesela çok ciddi üst seviye cihazlarla, binaların tespitleri var. Bizim bir an önce bunları engelleyebilmemiz, bunları minimize etmemiz için bir kere elimizdeki bu dayanıksız olan bina stoklarımızın bir kere elden geçmesi gerekiyor. Şimdi e, tabi burada e, biz teknikte yani bakanlık olarak bizlere düşen görevin yanında teknik personelleri de çok ciddi bir yük var. Sahada e, yapı denetim sistemine tabi binalarımız ne durumda yani özellikle depremlerde biz şu ana kadar şu son 5-6 yılda belki de 10 yıldaki hiçbir depremde yapı denetim sistemine tabi bir binanın yıkıldığını hatta ağır hasar aldığını bile görmedik. Yani aslında buradaki en önemli katkı bir kere hazır betonun yaygınlaşmış olmasıdır. Programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İkinci konuşmacımız, Sayın Doktor Murat Nurlu. Deprem Dairesi Başkanı olarak hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün 13 Ekim Dünya Afiyet zararlarının azaltılması günü. Böyle güzel bir günde 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'nın yapılması, siz değerli katılımcıların, bilim adamlarının katkı sağlaması bizler için çok önemli. Türkiye'de depremlere neden olan bizim diri fay dediğimiz çok genel anlamdaki fay haklarımız. Bu faylar üzerinde her zaman deprem beklenir. Konu önemli zarar azaltma mı risk azaltma mı? Buna bir karar vermemiz lazım. İki kavram aslında birbirinden farklı. Risk azaltmayı kullanmak sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor. Afet zararının azaltılması e, kavramında planlama, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları var. Afet yönetiminde bu aşamaların e, birçok alt e, kırımlarından oluşmakta. Ülkemizin ilk ve tek, e, şu ana kadar diyelim, e, strateji, e, deprem strateji planı, ulusal deprem stratejisi ve eylem planı 2012 yılında başladık, 2023 yılında bitecek, şu anki başarı oranımız yaklaşık %60. İki senemiz kaldı, tahmin ediyorum %96'larda bitireceğiz. Türkiye deprem tehlike haritası üretildi, zorunlu deprem sigortası güncellendi, bina deprem yönetmeliği çıkartıldı, sismotekleri harita yayınlandı, AFAD RED programımız var. Çok değerli hocamızın katkısıyla, Yasip Farahş hocamızın katkısıyla geliştirdiğimiz bir izleme sistemi otomatik. Deprem verisini okuyor, mevcut veri tabanına göre, varsayımlara göre size bir hasar ve can kaybı tahmini yapıyor. Tahmin programı ama başarı oranı oldukça yüksek. Burada yine hangi tür sonuçları elde ediyoruz bu teknolojik programla? İletim var, kritik testler var, ulaşım sistemlerinde kullanılabilirlik bir üstesini biz depremden hemen iki dakika sonra yöneticilerimizin önüne koyabiliyoruz. Başka ne işe yarıyor? İllerimizin afetleri hazırlıyoruz. Afetleri hazırlarken de senaryo çalışmaları olarak yine bu Afatres sistemini kullanmaktayız. Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye Bina Deprem Yönetmeni 2018 yılında tekrar yenilendi. Şu anda da mevcut yönetmeliğimizi yine çok değerli hocalarımızın katkılarıyla sürdürülebilir halde güncelleme çalışmaları yapılıyor. Komisyon kurduğu çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası var. O da benzer şekilde 2018 yılında yürürlüğe girdi. Şu anda E-Devleti üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası da hizmet vermek bahsettiği akıllı şehirler projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığıyla artık yaptığımız bu çalışmalar biraz da topluma odaklanmalı kişiye dokunmalı diye düşünüyoruz. Belediyemiz ve üniversitemizle birlikte Kocaeli için bir akıllı şehirler projesini şu anda gerçekleştiriyoruz. Sadece bu değil, depremler önceden tahmini konusunda da yurt dışı ile ilişkili ionosfer gözlemleri çalışmalarımız var. Değişik bir konu, navigasyon GPS cihazlarından hareket ederek deprem belirlemesiyle ilgili analiz sistemini kurduk. Burada TAPU Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yaygın TUSAKA aktif istasyonlarını kullanıyoruz. Biz de yine GPS istasyonları kurmaktayız. İlginiz için teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki konuşmacımız, panelde yine elimizin çok yakından tanıdığı bir isim aslında. Sayın Kazım Gökhan Erkin. Bu panelede beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 6. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Kongresi'nin konferansında kaynılara vesile sonuçlarında güzel çıktılarıyla hem, bilim hem de biz uygulamacıların ışık tutmasını umut ediyorum. Bunlarla en kapsama alanında en kapasitede ciddi iyileştirmelere gittik. Ayrıca kurduğumuz mikrodalga linkler, huydu haberleşme sistemleri ve fiber optikle beraber dört tane farklı haberleşme altyapısı şu an İstanbul'da var. E, ayrıca bu bileşen kapsamında yine e, eğitim materyaller hazırlandı, bireyler, aileler, e, iş yerleri, hastaneler, okullar gibi e, çeşitli e, alanlarda özelleştirilen eğitim materyalleri ve bunların İstanbul'da uygulamalarını yine AFAD'la beraber görüyoruz. E, e, bir diğer birleşenimiz ise e, yine pilot belediyelerle imar mevzuatına ilişkin bu daha et, nasıl etkinleştirebiliriz? İşte dijital arşiv sisteminden tutun, bütün sistemi e, dijital hale getirerek artık e, özellikle Pendik ve Bağışver Belediyesi'nde Kağıt işi olmadan bütün imar süreçlerini artık dijital olarak belediyemiz yapıyor. E, çoklu afet risklerine karşı binalar az riskli mi, çok riskli mi, orta riskli mi diye bir envanter çalışması yaptıktan sonra 3 tane proje içinde güçlendirme, restorasyon ve restitisyon projesi birlikte yapıldı. Bunlar Ay'a eriğine Arkeoloji Müzesi ve Mecliye Köşkü oldu. Mecliye Köşkü'nün güçlendirme ve restorasyon bir projesi bitti. Arkeoloji Müzesi için ise blok blok güçlendirme restorasyon için devam ediyor. Bütçe olarak en büyük pay ayırdığımız kısım kamu binalarının, özellikle okullar, başta olmak üzere hastaneler, sosyal hizmet binalar, idari binalar ve yurtların güçlendirilmesi. Eğer güçlendirme çok maliyetliyse, bundan da kastımız, eğer güçlendirme maliyeti, yeniden yapım maliyeti %40'ını aşıyorsa, yıkım yeniden yapma faaliyetleri yapıyoruz. Peki bu kapsamda bugüne kadar ne yaptık? Biz işte 1231 e, kamu kampüsünde 1513 tane e, binamızı ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. Bugüne kadar biz 720 okulumuzun güçlendirmesini 2006'dan bu yana tamamladık. Şu an 18 tane güçlendirme işimizin de şantiyesi, inşaatı, bir fiil devam ediyor. Ayrıca 297 okulumuzunda yeniden yapımını yaptık eğitim camiasını teslim ettik. 58 okulumuzun e, yıkılarak yeniden yapım işi şu an e, inşaat olarak İstanbul'da devam ediyor. COVID döneminde de açtığımız çok büyük hastaneleri yaptık. Hepinizin de belki malumu. E, Kartar Doktor Lütf Kırdar Şehir Hastanesi. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanelerini, e, biz COVID döneminde e, depreme karşı yeniden yaparak açtık. Hatta gelecek hafta e, Sayın Valimiz'in de katılımıyla Ok Meydan'ın mevcut binasının yıkımını e, yapacağız. E, deprem sonrası yarasalma yerine e, çok önemli e, ve bunu ihmal etmemeliyiz. E, Risklerimizi hep beraber, elbirliğiyle azaltmalıyız diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Panelimizin son konuşmacısı, varlığıyla her zaman gurur duyduğumuz ülkemizin yüzyaklarından Aselsan'dan gezecek. Aselsan son yıllarda biliyorsunuz hem ülkemiz için hem de komşularımız için bir tehdit oldu. Ama ülkemiz için tabii güvenli bir çalışma alanı yarattı, özellikle sanma sanayide. Fakat enteresan bir şekilde tabii ASELSEN aynı zamanda bizim deprem mühendisliğinde kullanabileceğimiz sensörler, algılama sistemleri, izleme sistemleri konusunda da çok önemli çalışmalar yapıyor. Az önce Sayın Nurlu da bahsetti, HAFAT'la birlikte yaptıkları birçok önemli proje var. O açıdan artık ASELSAN da bizim için aslında deprem mühendisliğinde çok önemli bir paydaş olmuş durumda. Bugün size ASELSAN'da geliştirdiğimiz Midas Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılayıcı ve Midas Algılayıcısının deprem uygulamaları alandaki uygulamalarından bahsedeceğim. Midas nedir? Midas dağıtık akustik algılama, DAS teknolojisiyle yerin altına serilmiş bir standart telekomünikasyon fiber optik kablosunu bir algılayıcı, akustik sismik algılayıcı dizisine dönüştüren bir sensör, ana kullanım alanı, ihlal tespit sistemi. Bu sayede Midas sistemi, yeryüzünde yürüyen insanları, hareket eden araçları tespit edilmesinde, yine yeryüzünde yapılan kazı faaliyetlerini tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Buradaki her 10 metrelik kablo dilimi de 2 kHz'lik örnekleme frekansında ölçüm yapabilmekte. Midas sistemin özellikleri bahsettiğim standart fiber optik telekomünikasyon kablosunu kullanıyor, özel bir kablo değil. Bir güç e, gereksinimi yok ve fiber optik teknolojiyi kullandığı için de elektromanyetik etkilere karşı e, duyarsız. E, fiber optik kablomuz kopsa bile koptuğun noktaya kadar da çalışabilme özelliğine sahip. E, bu teknoloji aslında biz asasyon olarak gurur duyduğumuz ve dünyada bu teknolojiyi geliştiren ilk e, firmalardan bir tanesi olmakla da e, övündüğümüz bir teknoloji. Onun kendi yapısından kaynaklı, e, homojen normal yapılardan e, kaynaklanan Rayleigh bükücü yani Rayleigh geri saçılımı dediğimiz geri saçılımları kullanarak çalışan bir teknoloji. E, Fiber optik kabloya akustik sismik dalgalar ulaştığı zaman bu geri yansıyan Rayleigh saçılımlarının fazını modüle ediyor. E, biz de e, bu cihazımızla bu geri yansımadaki faz değişikliklerini geri çatarak demodüle ederek akustik sinyalleri her 10 milisaniye bir ayrıştırıp ölçebiliyoruz. E, Midas 50 kilometrelik algılama menziline sahip 10 metrelik çözünürlüğü var. Yani 10 metrede bir sensör varmış gibi davranıyor. E, bu sensörün içinde bizim patentli yapay zeka tabanlı ihlal sınıflandırma algoritmalarımız çalışıyor. E, dediğim gibi genel uygun amağlanı güvenlik tarafı. E, depremin oluştuğu merkeze ne kadar yakın olursa sensörünüz o kadar hızlı deprem tespit edilebiliyor. E, bu sayede e, özellikle de... E, Deniz altındaki fay yakın fiber optik kabloları kullanıldığı zaman depremin daha dalgası gelir gelmez deprem kararını verilebileceğini değerlendiriyoruz. Bu konudaki teorik bazı analizler yaptığımızda depremin tespitini 200 milisaniye ile 1000 milisaniye yani 1 saniyenin altında tespit edebileceğimizi öngörüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Fatih Sakin, istiyorum. E, bu özel tespitleri, özellikle, mesela, e, e, özellikle e, işte güçlendi e, noktasında e, bir hukuş e, ilgili de bekar yönetmenlerin işte, yeterli yüz. E, bununla ilgili mesela sertifikasyonlar var biliyorsunuz enerji kimlik değeri veriliyor. Bununla ilgili e, işte yeterli yeterli sağlamak sağlamantı birincil üniversiteler için gerekli olan şeyinindir. Hemen bununla. Derslenme alsa bu daha bir noktada yer almalı. Bununla ilgili çalışma düşünüyormuşuz ya da mevcut da var. Mı? Bizi şu anda devam eden bir projemiz. bitirecektir. Üniversiteler e, tabii bu da aynı bir konu. Yani üniversitelerden şu an kadar güzel bir talep gelmedi. Ama e, talep geldiği takdirde üniversitenin dünyalarımızın muhakkak kısımlarına geçirebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Üniversitelerden şu an hakikaten burada yaşayan meclisi ve sosyal sorunun projesi olarak da kendimi görevden de doğru, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve, soruna ziyade bir bir öneride bulmak istiyorum. Bülent Bey, burada çok önemli bir arşiv olduğu, Deprem Vakfı'nın çok ciddi kitaplar olduğu söyledi. Henüz gezik görmedi ama büyük bir arşiv bu. Fakat depremden sonra maalesef ciddi bir deprem müzesi oluşmadı. Hepsi deprem arşivinin maalesef oluşmadı. Acaba hem AFAD müdürümüz ki müdürümüz çok çalışan ve önemli bir organizasyonları var, onun müzesinde başlayacak. Bakanlıkta da gelendiğimiz burada, Genizli Teknik Üniversitesi'nde çok önemli deprem çalışmaları var. Acaba burada çok değişik bir deprem müzesi deprem aşırı e, devletimsi bakanlığımızın öncülüğünde kurulamaz mı? Daizsahane depremlerinden hemen sonra ve bir tarafta Mezli Teknik Üniversitesi'nin yaparken o gün yayınlanan yaklaşık 500'e yakın mesete topladı. Ve Eskizan deprem oldukça 92 yılında Koşarovur'u'ya gittik rahmetli Recep Yazıcıoğlu'yla görüştü. 12-12 Ekim'e koştu. Bir takım çalışmalar, yetenekler, çalışmaları yapıldı. Özellikle burada çok kittik bir deklem, her şey bir müzesi oluşursa, bakanlığın huzuruna sahip çıkarsa çok güzel bunu. Teşekkür ediyorum efendim. Aslı felaketinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçti, 21 yıl tamamladı. Kocaeli kentimizde hala 99 depreminden kalan ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar var. Yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekleyen bunlarla alakalı bakanlığımızın süre sınırı koymak kaynı gibi bir çalışması var mı? Önce onu sormak istiyorum. Ayrıca bu binaların kentsel dönüşüm yasasından istifade edebilmesi için direkt riskli yapı tehlikeli verilmesiyle alakalı bir tanekte bulunmuştuk. Bununla alakalı bir çalışması var mı? O soruyla alakalı soru sormak istiyorum. Van Deprem daha önceden çünkü benzer bir şekilde değerlendirilmişti biz de Kocaeli'ndeki ağır sağlığı ve orta sağlığı binalarla alakalı özellikle böyle bir desteği Kocaeli'liler olarak tanemeliyiz. Evet, şimdi şöyle bu bildiğim kadarıyla binin üzerinde böyle bir bina var. Evet 1500. Biz bunlarla ilgili zaten süreçleri başlattık. Sadece İzmit Kocaeli için değil, diğer illerde de böyle. Yani bu kadar olmasa da bir rakamlar var. İşte Afet'e maruz alan dediğimiz, AFAD'ın ilan etmiş olduğu bölgelerde yine böyle binalarımız var. Güzel bir soru. Biz başlatmıştık. E, tahmin ediyorum bu, senin, bu sene içinde yansımalarını da göreceksiniz. E, AFAD'la birlikte bu konuyu e, yazışmalarda devam ediyor. İl Müdürlüklerine e, bu konularla ilgili e, araştırmalar e, verildi ve şu an tekrar oradaki tam bina imanteri ve taşınması gereken ya da güçlendirmesi gereken binalarla ilgili emanter çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru harekete geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm kısmı tabii o başka bir konu, ayrı bir mevzuat. 6306 ile 7269'un arasında ciddi farklılıklar var, takdir edersiniz. Yani 7269'a göre bu şekilde tescillenen bir binanın kentsel dönüşüme geçmesi ihtimali e, kanun yok ama bu konuyu ben ilgili e, idarecilere ileteceğim.